2 Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş hoşgeldiniz. Deutsch Intensiv A1 Yani yoğun A1 Almanca dersleriyle Devam ediyoruz. Bu dersimizde Pardon. Değil. İç, Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1 Dersleri devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimizde Die Preposition Yani yer edatları Ve datif konusunu Görüyor olacağız. Dilerseniz de, çok güzeldi. 3, ah. 2. Merhaba arkadaşlar Almanca kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimiz yani Deutsch Intensiv dersleri Die Preposition A Çok güzeldi. A biri unuttum. 3, 2. Merhaba arkadaşlar Almanca kolay hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor. Bu dersimizde Die Preposition yani yer edatları ve datif konusunu görev olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Üç, bir dersimizin nasıl sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde bir prepozisyon yani yer edatlarının in, for ve unter hallerini görmüş olduk. Edatlar burada bitti mi? Hayır bitmedi. Sonraki dersimizde bu e, yer edatlarını yani prepozisyon konusunu datifle birlikte görüyor olacağız. Dersimiz devam ediyor olacaklar. E, e, bu... Olsun. Bir dersimizin daha sonra geldik arkadaşlar. Bu dersimizde bir prepozisyon yani yer edatlarını daha birlikte gördük. Bu prepozisyon konusunda in, for ve unter yer edatlarını gördükten sonra e, işimiz prepozisyonla bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonraki dersimizde sonraki prepozisyonları görüyor olacağız. Devam ediyoruz. Görüyor olacağız. Görüyor olacağız da mı bitireyim? Ha, çözle bitireyim tamam. Sonraki dersimizde devam ediyor olacağız. Çüs İyi midir